Merhaba sevgili terazi burçları ve yükselen burcu terazi olanlar 2022 yıllık burç yorumlarına hoş geldiniz. Evet sevgili terazi burçları 2020 ile başlayan döngü aslında 2021 senesinde size biraz yaradı diyebiliriz. Özellikle ay düğümlerinin ikizler ve yay aksında bulunuşu. Bunun yanı sıra Jüpiter ve Satürn'ün kova burcundan size desteğiyle beraber 2021'in aslında şanslı burçlarından biriydiniz. Tabii ki 2021'de bazı değişim dönüşüm süreçlerini kolektif olarak her birimiz deneyimledik. Ancak e, yine de e, 2020 senesine nazaran 2021 senesini şanslı kapatan burçlardan biri olacağınızı e, düşünüyorum. E, şimdi ise 2022 senesinde gündem maddelerimiz değişiyor. Ay düğümleri aks değiştiriyor. Jüpiter burç değiştiriyor. Bu videoda Jüpiter transitinden. Önemli bir kavuşumdan ve bunun yanı sıra bu yıl meydana gelecek olan tutulmalardan ve ay düğümlerinin çok kısaca etkilerinden bahsedeceğim. Amacım burada 2022 senesinin temel gündemini, temel motivasyonunu kafanızda canlandırmak olacaktır. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Belki ilerleyen zamanlarda daha kapsamlı bir video paylaşırım ama zaten aylık, haftalık hatta bazen günlük yorumlarla beraber sizlerin... Merakını gidermeye çalışıyorum ve bu konuda rehberlik etmeye çalışıyorum. Evet videoya geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşan veya uzun zamandır takip etse de abone olmayı ihmal etmiş dostlarım varsa abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız aşağıdaki zil tuşundan yeni gelen videolardan da anında haberdar olmuş olursunuz. Bir de yorumlarda 2021 senesindeki gündemleriniz nelerdi bunları paylaşırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Şimdi bakalım 2022'nin gündemine siz sevgili terazi burçları için Evet sevgili terazi burçları 2022 senesinde ilk görünümümüz Jüpiter'in kova burcundan çıkıp balık burcuna geçmesi olacak. E, bu geçişle beraber tabii kova burcunda özellikle aşk hayatınız, e, çocuklar ve küçük şanslar evinizde bir takım evinizde. Evet, Şanslar yakalamış olsanız aynı zamanda blokajlar ile de karşı karşıya kaldınız. Dolayısıyla Jüpiter'in tam fonksiyonunu yerine getiremediği bir sene oldu 2021 senesi. Şimdi ise Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber aslında bütün burçların haritalarındaki balık burcu alanlarında bir şans, bir bereket ve bolluk yaşanacaktır. Jüpiter'in 6. ayınıza geçmesiyle beraber özellikle günlük koşturmacalarınızın bir şekilde çoğalacağını, artacağını, meşgalelerinizin fazla olacağını söyleyebilmen mümkün. Ama bunları yaparken, bu koşturmaca içerisindeyken oldukça keyifli hissedebilirsiniz kendinize. Aynı zamanda sağlık anlamında da kendinizi iyi hissedeceğiniz, bağışıklığınızın güçlü olacağı bir şekilde sağlık problemleri yaşasanız da bunu kolayca tolere edebileceğiniz bir sene olacak gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra günlük koşturmacalarınızda size yardımcı olacak bir ekip, çalışma arkadaşları, aynı amaç ve uğurda, aynı mücadele alanında at koşturduğunuz insanların varlığının da artacağı veya bu insanların gerçekten sizi çok rahatlatacağı, sizin ufkunuzu genişleteceği, size bir takım şans ve fırsatlar sunacağını söyleyebiliriz. Birden fazla iş, aynı anda birden fazla işe koşturmak, farklı ekiplerle çalışmak, farklı sorumluluklarla ilgilenmek gibi gündemlerde söz konusu olabilir sevgili terazi burçları. Bu sene aynı zamanda çok önemli bir görünüm yaşanacak. Yine Balık burcunda Jüpiter-Neptün Nisan ayı itibariyle tam kavuşum yaşayacaklar. Şimdi Jüpiter-Neptün kavuşumu 12 senede bir meydana gelen bir kavuşum. Ancak bu derecede tabii ki biz ilk defa şahit olacağız ve bir daha da şahit olmayacağız biliyorsunuz ki Neptün çok ağır hareket eden bir gezegen ve balık burcunda Jüpiter'in de Neptün'ün de yönetici konumda olduğunu biliyoruz ve her ikisinin de potansiyelini tam olarak gerçekleştirebileceği oldukça maneviyatı yüksek bir kavuşumdan bahsediyoruz. Oldukça fantastik ve ilahi bir kavuşumdan bahsediyoruz esasında. Ben çok önemsiyorum. Bilhassa dereceler tuttuğu zaman kişisel doğum haritalarında çok büyük şanslar, fırsatlar, hayallerin ötesinde dönüm noktaları getirecek gibi gözüküyor. Açıkçası birkaç yıldır da bu Jüpiter-Neptün kavuşumunu bekliyorum. E, Tabi biz bu enerjiye Mart ayından itibaren giriyor da olacağız. Şimdi jüpiter neptün kavuşumu haritanızın yine 6. evinde yaşanıyor. Eğer bir süredir iş hayatınızla alakalı bir durgunluk varsa, görevlerinizden, sorumluluklarınızdan, memnun değilseniz, çalışma koşullarını size hitap etmiyorsa, bununla alakalı bir hayaliniz varsa, bu hayalinizi gerçekleştirebilecek bir gündem ortaya çıkabilir. Aynı zamanda ekibinizin genişlemesi, manevi bir alanda çalışmanız, şifa üzerine çalışmanız ve insanlara hizmet etmeniz, aynı zamanda insanlardan hizmet görmeniz, tam bir işbirliği ve ekip çalışması içerisinde ilerleyeceğiniz bir görünüm meydana gelebilir. Aynı zamanda sorumluluklarınızla alakalı ne kadar çok sorumluluğunuz olsa da bunu hakkıyla yerine getirebilmek, mucizevi bir şekilde yerine getirebilmek gibi gündemler olacaktır. Bir müjde olarak bir sağlık problemiyle uğraşan terazi burçlarımız varsa şayet bu jüpiter Neptün kavuşumuyla beraber mucizevi bir şekilde şifalanabilir gibi de gözüküyor. Yani bol bol şifa çalışması yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten bu kavuşum. Ender rastlanan kavuşumlardan birisi hele ki balık burcunda. Dolayısıyla bunu iyi değerlendirmek gerektiğini de ifade etmek isterim. Evet şimdi gelelim yılın genelinde meydana gelecek olan tutulmalara. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene ay düğümleri ikizler ve yay aksındaydı. 2020 Mayıs'tan itibaren bu aksda tutulmalar yaşadık ve e, artık bu aksın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben videoyu çekmiş olduğum tarih itibariyle. 2022 senesinde ise artık ay düğümlerinin ikizler ve yay aksını terk edip akrep ve boğa aksına yerleştiğini göreceğiz. Bu hareketle beraber özellikle... Haritanızda ikinci ve sekizinci ev aksın hareketleneceğini görüyoruz. E, güney ay düğümü ikinci evinize yerleşirken kuzey ay düğümü de sekizinci evinizde olacak. Şimdi parasal konular sanki gündeminize oturmaya başlıyor yavaş yavaş sevgili terazi burçları Kendi kazanımlarınız, borçlarınız, başkalarının destekleri, e, başkalarıyla ortaklaşa paralarınız, belki eşinizin maddi durumu veya ortağınızın maddi durumuyla alakalı gündemler ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Güney ay düğümünün ikinci evinizde olması bir şeyleri tek başınıza yapmak isteyeceğinizi gösterirken aslında bunun bir şekilde sizi kısır döngüye sokacağını da gösteriyor. Ee, aslında ortaklaşa bir şeyler yaparsanız, ortaklaşa hareket edebilirseniz, birilerinden destek görmekten çekinmezseniz veya e, birileriyle beraber hareket edebilirseniz daha faydalı olacağını da söyleyebilirim. Aynı zamanda borçlarınızı ödemeye yapılandırmaya yönelik bir yöntem izlerseniz de e, faydalı etkileşimler alabilirsiniz gibi. Aslında ikinci ev biraz e, boğa burcunun evi ve tam tersi bir e, yaklaşımla yerleşimle e, Hayatınızda tezahür edecek bu sene itibariyle. Yani sahip olduğum somut şeylere bakmaktansa biraz da sahip olduğum soyut şeylere bakmam lazım. Yani maddeden manayı aramam lazım, derinliği aramam lazım diyeceğiniz bir sene olacak. Bunu aramak isterken de tabii ki yılların getirmiş olduğu alışkanlık sebebiyle birçok blokaj ile karşı karşıya kalacaksınız. Güney Aydüğümü çünkü bizim getirmiş olduğumuz alışkanlıkları sembolize eder ve insanlar alışkanlıklarından kolay kolay vazgeçemezler. Ama büyümeleri ve gelişmeleri için de bu alışkanlık zincirinin bir şekilde kırılması gereklidir. Şimdi 8. ev taması evet parasal konular, bütçe dengesi, ortaklaşa gelir ve giderler gibi konuları ele alsa da aynı zamanda derinliği olan bir evdir. E, sırların evidir, spiritüel dünyanın evidir ameliyatların, operasyonların, dönüşümün ve hatta ölümün evidir. Yani aslında büyük bir dönüşüm senesi sizi bekliyor sevgili teraziler. Ruhsal anlamda, mental anlamda hayata karşı bakış açınızı artık güncellemeye başlayacaksınız. Bu bakış açısını sağlarken size destek olan ortağınız, partneriniz hayatınıza dahil olabilir. O kişinin özellikle 6. evdeki jüpiter Neptün desteğini düşünecek olursak ekip arkadaşlarınızın belki de sık vakit geçirdiğiniz, aynı ofiste çalıştığınız kişilerin ciddi anlamda desteklerini görebilirsiniz. Belki de bir ortaklık teklifiyle karşı karşıya kalabilirsiniz ve sermaye anlamında da bu kişi sizi rahatlatabilir gibi gözüküyor. Ancak kendi başınıza bir şeyler yapma noktasında benim sahip olduklarım bana yeter noktasında ilerleyecek olursanız da sıkıntılar yaşama ihtimaliniz var ve özellikle tutulmalarla beraber de bu sıkıntıların nüksetmesi söz konusu olabilir. Şimdi bakalım bu senenin tutulmaları ne yönde ilerliyor olacak. Öncelikle 30 Nisan'da İnsan tarihinde bir güneş tutulmamız var. Boğa burcunun 10 derecesinde meydana gelecek. Bu güneş tutulması 8. evinizde etkili oluyor. Demek ki bir konu var. Bir ortaklık, bir girişim. Ruhsal anlamda bir karar verme süreciniz var. Burada belki de artık yeni bir borç altına girebilirsiniz. Bir ortaklık kurabilirsiniz. Elinizde ekstra bir kazanç veya ekstra bir ödeme gündemi geçebilir gibi gözüküyor. Bunun yanı sıra bazı derinlikli konuları da araştırmaya ve ilgi duymaya başlayabilirsiniz. Bazı sırların da peşine düşmeye başlayabilirsiniz. Keza operasyon geçirme, bıçak altına yatma gibi gündemleriniz varsa da yine bu güneş tutulmasıyla beraber kendisini gösterebilir gibi gözüküyor. Evet, devam ettiğimizde 16 Mayıs tarihinde Akrep Burcu'nun 25 derecesinde bir ay tutulması yaşanacak. Bu tutulma da haritanızın ikinci evinde etkili olacaktır. Bu tutulmayla da beraber bir kazanç kapısının veya bir gelirin artık bir şekilde tamamlandığı, kendi değerinizle alakalı, kendi sahip olduklarınızla alakalı derin bir farkındalık durumu yaşayabilirsiniz. Zaman zaman özgüven problemleri, yani ben yetersizim, ben değersizim hissiyatını da getirebilir bu tutulma. Çünkü tutulmalar biraz duygusal süreçlerdir ve aslında dolunayların şiddetinin artmış halleridir. Dolayısıyla bu hissiyata da kapılmanız söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Evet, Ekim ayına geldiğimizde 25 Ekim tarihinde yine bir güneş tutulmamız var. Aslında Ekim ayına kadar. Bu Nisan ve Mayıs ayındaki gündemler ile de meşgul olacağız. 25 Ekim tarihinde Akrep Burcu'nun 2 derecesinde bir güneş tutulması meydana geliyor. Bu tutulmayla beraber maddi anlamda büyük bir başlangıç yapma ihtimalimiz söz konusu. Yani yeni bir işe girebilirsiniz. Ek bir gelir elde etme imkanı yakalayabilirsiniz. Uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir şeyi satın alabilirsiniz. Aynı zamanda gelir gider dengesiyle alakalı bir karar verme süreci söz konusu olabilir. Sahip olduklarınızı ve kendi değerinizi yeniden fark edeceğiniz, yeniden hissedeceğiniz bir sürecinde başladığını ifade eden bir tutulma olacak gibi gözüküyor. Evet, yılın sonuna geldiğimizde 8 Kasım tarihinde Boğa Burcu'nun 16 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Bu tutulma... 8. evinizde ve biraz sizi yorabilir. Yani kendi gerçeklerinizle, bilinçaltınızla, blokajlarınızla, sizden saklananlarla, bazı borçlarla, yani krizli durumlarla yüzleşmeniz gerekebilir burada. Kendinizi belki de farklı şekilde değerlendiriyordunuz. Görmekten kaçtığınız, hasır altı ettiğiniz şeyler vardı. Bunlarla yüzleşebilirsiniz. Aslında bu yıl gerçekten derinleşmeye başlıyorsunuz. Her neyi görmezden geliyorsanız, her neyi Hasır altı ediyorsanız ve yüzeysel anlamda hayatınıza devam etmeye çalışıyorsanız bu derinliğe bir şekilde çekilmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Artık derinleşmeden 2022 senesinden çıkmak çok da mümkün olmayacak gibi gözüküyor. Bazı tabularla, bazı dürtülerle, bazı inançlar ile de yüzleşebilirsiniz açıkçası. Evet, yıl genelindeki etkiler bu şekildeydi. Dediğim gibi çok fazla detaya girmek istemedim. Çok uzun olurdu video. Zaten ben sürekli e, gündemlerden sizleri haberdar etmeye e, zamanım olduğum müddetçe gayret gösteriyorum. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. 2022 senesi sizlere mutluluk, huzur ve sağlık getirsin diliyorum. Kanalıma abone olarak destek olursanız, 2021 senesinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız ve... Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklarsanız çok sevinirim. Danışmanlık ve iletişim için instagram opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu seneleriniz olsun. Hoşçakalın. <gülüyor>